Neyse, merhaba sevdiğim, saydığım güzel canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta bir olalım adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah'ın bir buyruğu var. Bir olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Ne diyor? Sadece bu talipler için değil, yani kendi döneminde yaşayan, kendi havarileri, abdalları, dervişleri için değil... Bizim için de dua ediyor. Sadece bu talipler için değil, onların bildirecekleri haber vesilesiyle her çağda bana iman edecek bütün canlar için de niyaz ediyorum. İsa Ruhullah bizim için de dua ediyor bu şekilde. Duam şu, hepsi bir ola. Senin bende olduğun gibi manevi baba ve benim de sende olduğum gibi bana iman edenlerin hepsi bir ola. Onlar da bizde olalar ki dünya artık senin beni gönderdiğine iman ede. Bana vermiş olduğun ihtişamı onlara verdim ki onlar da bizim gibi bir olalar. Ben onlardayım ve sen bendesin. Onlar öyle mükemmel bir birliğe kavuşalar ki dünya senin beni gönderdiğini anlaya. Beni sevdiğin kadar onları da sevdiğini de anlaya. Manevi baba diliyorum ki bana verdiğin bütün canlar bulunacağım yerde benimle birlikte olalar. O zaman bana verdiğin bütün ihtişamı görebilecekler. Ya adil manevi baba dünya seni tanımıyor fakat ben tanıyorum. Ve bu taliplerim de beni senin gönderdiğini biliyorlar. Seni onlara tanıttım ve tanıtmaya hep devam edeceğim. Böylece bana beslediğin sevgi onlarda da her dem olacak. Ve ben onlarda her dem yaşayacağım. Evet ve buna göre bir iş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Çavgak gürültü birbirimizi severim Ne bu nefret boşu tutup haydi canlar bir olalım Beslemeyelim hokini dinleyelim ötekini Tartalım dediklerini birlik, birlik, birlik bir olalım Kazmayalım, kazmayalım Kuyusunu kazmayalım Dirlik dirlik bozmayalım Zalim değil bir olalım Sataşmadan, çekişmeden Dalaşmadan, gidişmeden içtik aynı serçeşmeden Canlar dostlar bir olalım Erenler bizler olduk kurtulanlar Ruhi naciyiz canlar gerçek canlar bir olalım Çah güçlü biz dünyadayız Göçmeden etini yaz Akla birlik içindeyiz O bizimle bir olalım Kıyas ettik bir olsunlar Her daim bizde kalsınlar Şanımı verdim alsınlar Hakla şahla bir olalım Kervanım hakka göçeriz Hakın yanına gideriz Hak diyenleri severiz Hak erenler bir olalım Evet hep bir olalım hep sevgi hep saygı hep Birlik hep dirlik hep barış hep dayanışma hep yardımlaşma hakkın aşkın içinde yak vücut hep birlikte kardeşlik içinde yaşayalım Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretley verin abone olun yorum yazın başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere sevgiyle kalın barışla kalın Esen kalın hoşça kalın